Merhum Mehmet Akif Ersoy, hayatının son zamanlarını İslam coğrafyasında dolaşmakla geçirir. Zihnindeki gam, keder ve elemi temizlemek, Resul-i Ekrem'e duyduğu sevgi ve muhabbet gereği o kutsal beldelerde dolaşır durur. Yer yer Mısır, Suriye, Mekke, Medine arasını dolaşarak ümmetin dertleriyle dertlenir. Bu geziler esnasında müşahede ettiği pek çok şey vardır. İşte bunlardan bir tanesini Mehmet Akif şöyle nakleder. Ravza-i Tahire'nin yanı başına duruyordum ki birden bire bir ses yükseldi. Ya nebi, şu halime bak diyordu bu ses. Sağa döndüğüm zaman parmaklıklar üzerine abanmış sudanlı bir genç gördüm. Kendi kendine efendimize Ali's vesselam şunları söylüyordu. Nasıl ki çöle güneş vurduğu zaman bağrı yanar ben de senin hicranınla senelerce yandıkça yandım ya Resulallah. Senelerce azû ettiğim halde Haremi pakine gelip başımı ayaklarının dibine koymayı düşündüğüm halde memleketim evladı iyalemin karşıma çıktı bu ziyaretimi geciktirdi nihayet hepsini yıktım çevrem terk ettim sudandan ayrıldım tiyame çölü diye üç çölü teptim durdum senin çölün diye senin çölünde gezerken burcu burcu senin kokunu duydum eğer senin kokun imdadıma yetişmeseydi ben ben bu yolu kat edemezdim ya Rasulallah Sudan'la aşık, demir parmaklıklar üzerinde hare devam ediyor resul 53 yaşına kadar senin hicranının azabını sinemde taşıdım. Yanına geldiğim zaman şu başımı çarptığım demir kafes de nedir ya Resulallah? Hala vüslat olmayacak mı? Tihame çölünü kat ettim. ''Gözlerime uyku girmedi. Arzu edersen yıldızlara sor. Sor ki şu üç aylık zaman içinde bu gözler bir kere uyudum, uyumadı.'' diyecekler ya Resulallah. Dağlarla, taşlarla, bütün hilka tehliyle hasbihar ettim. Derdimi gecelere döktüm, derdimi anlattım, dağları söylettim. Nihayet huzuruna geldim ya Resulallah. Akif etkilenmiş. Hislenmiş, coşmuş bu Sudanlı gencinin feryat figanıyla. resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem karşısına geçerek bir aşkın nasıl dolu dolu yaşandığını müşahede etmiş o anda. <Gülüyor> Efendimiz aleyhisselamın kabrinin parmaklıklarından tutunan bu insan son sözlerini söylerken sesi kısılmaya başlamıştır. Akif şöyle bitiriyor. Kısa bir sessizlikten sonra adam şöyle diyordu. Şu kadar mesafeyi tepip huzuruna geldim. Bu hasta gönlümü bir daha hakip hainden ayırma ya Resulallah. Tahammülüm yoktur artık. Sonra bir sessizlik oldu. Bir ah feryadı duydum diyor Mehmet Akif. Döndüğüm zaman parmaklıkların dibine yıkılıp kalmıştı. Sudanlı Gözlerini kapatıyordu yavaş yavaş. Birkaç dakika sonra da bir iki gassal, bir iki taşıyıcı geldi. Cennetül ül kaldırdılar mübarek cenazesini. Fakat ruhu muhtemelen Ravza-i Tahire'nin parmaklıklarına takılıp kalmıştı. <Sessizlik> Resulullah yürekten aşık bu genç. Artık bu hasta gönlümü ''Akip Hakim'den ayırma ya Resulallah'' diyordu. Ve Mehmet Akif'in nazmından bu hikayeyi şimdi seslendiriyoruz. Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağırı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın, harim Pakine can atmak istedim, durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. tahmül et, dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül. Onun da bir sonu var. Gözümde tüttü tü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık. Ne hanıman, ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. Üç ay tihame deyip çiğnedim be yebanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer, ya Muhammed imdada. Eser de kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem... Olduğu gündür senin iradene ran. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakide hilkatle hasbihal ettim. Leyale mi döktüm. Cibale söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözüm. Nücuma sor ki, bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek. Çıkan yürekler hüsran mı? Merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nerede o meşale? Nurun mu? Ya Resulallah.